Merhaba arkadaşlar. Bu videomda 22 Ağustos 2019 Perşembe gününün astrolojik gündeminden bahsedeceğim. Gündemden bahsetmeden önce kanalıma ilginiz için çok teşekkür ediyorum. Her gün sizler için faydalı içerikler üretmeye çalışıyorum ve gerçekten çok vakit harcıyorum. Bu nedenle eğer bu videoyu izliyorsanız ve astroloji takip ediyorsanız, astroloji seviyorsanız hem gündemden haberdar olmak hem de zaman zaman verdiğim astrolojik bilgileri Edinmek adına kanalıma abone olursanız ve bildirimlere özellikle zil tuşuna basarak bildirimlerinizi açarsanız çok sevinirim. Ve aşağıda yeni videolarla ilgili yorumlarınızı fikirlerinizi paylaşırsanız her birini okuyorum. Her birine dönüş yapamasam da her birini okuyorum ve mutlaka değerlendiriyorum ve sıraya alıyorum. Bu ön hatırlatmayı yaptıktan sonra 22 Ağustos'ta bizlere ne gibi etkiler bekliyor? Günün anlatacak gündemleri neler ve hangi etkileri açıyoruz? Bunlardan bahsedelim. Evet, günün başlangıcında Ay Boğa burcunda seyrine devam ediyor olacak. Aslında gün sonuna kadar Ay Boğa burcunda olacak. Biliyorsunuz çarşamba günü itibariyle Ay Boğa burcunda transitine başlamıştı ve 2 gün boyunca Ay ortalama bir burçta seyrediyor. Dolayısıyla yine Boğa burcunun temsil etmiş olduğu konular, rahatlığımız, Yeme içme iştahımız. Biraz keyif aldığımız aktiviteler, güzellikler, e, keyifli zamanlar aslında gündemimizde olacak. Yine her ay Boğa Burcu'nda olduğu gibi. Daha çok bu süreçte e, kişisel bakımımız, maddi kaynaklarımızla ilgili, yatırımlarımız, bütçe dengemizle ilgili girişimler başlatabiliriz. Günün ilk saatlerinde aslında e, öğle saatlerine kadar etkili olacak. Ayın satürne iyicil açısı ve aynı zamanda merkürle sert açısı dikkat çekiyor. Ayın satürne iyicil açısıyla beraber Özellikle Ay-Boğa Burcu'nda da olduğundan ötürü maddi konularda yeni iş girişimlerinde e, sağlam adımlar atmamız, kalıcı başlangıçlar sağlamamız mümkün gözükmekte. Özellikle Ay-Satürn etkileşimleriyle beraber duygularımızı daha kolay kontrol altına aldığımız ve e, içsel dünyamızla aslında dış dünya arasında mantıklı bir e, denge kurabildiğimiz ve istikrar sağlayabildiğimiz e, ortaya çıkmakta. Merkürle ayın sert açısı aslında daha çok öğle saatlerinde kesinleşecek. Bu sert açıyla de beraber özellikle iletişim konularında duygularımızı ifade ederken, düşüncelerimizi karşı tarafa yansıtırken zaman zaman aşırı duygusal davranmaya, aşırı tepkisel davranmaya yol açabilir. Bu nedenle biraz daha kendimizi ifade ettiğimiz noktada duygularımızı biraz daha geri plana atmayı, biraz daha düşünüp konuşmayı tercih etmeniz ve olaylara karşı aşırı duygusal reaksiyonlar vermekten kaçınma diye düşünüyorum. Çünkü öyle saatlerinde biraz Ay Merkür arasındaki etkileşim özellikle fikirlerimizi ifade ederken ve bilhassa arkadaşlarımız ve sosyal çevremiz içerisinde yanlış anlaşılmalara sebebiyet verebileceği gibi olaylara aşırı duygusal bakmamız iletişim problemlerine yol açabilir. Aynı saatler içerisinde, öğle saatlerinde ayın netinle güzel bir etkileşim var. Bu da aslında e, hayallerimize, e, biraz daha hedeflerimize, sanatsal meselelere, belki eğer e, platonik bir aşk olan biri varsa duygusal meselelere, biraz uzaklarda olan ancak çok istediğimiz konulara e, ilişkin gündemler yaratacak demektir. Bu alanda özellikle hayallerimizi e, elde etmek konusunda, daha pozitif hissedebiliriz kendimizi. Özellikle sanatsal meseleler, güzellik meseleleri biraz daha içsel dünyamızı zenginleştirmek noktasında vakit geçirmek açısından oldukça uygun olacaktır. Sanatla uğraşmak, dediğim gibi biraz daha dinlenmeye, inzivaya çekilmek ve kendi iç sesimizi dinlemek. Bunun yanı sıra kendimizi ibadete vermek, meditasyona vermek bu alanlarda oldukça güzel bir açı söz konusu. Biraz daha ruhsal dünyamızı aslında yaşayabiliriz. Ee, Ön plana çıkaracak saatler tabii dediğim gibi Merkür'le arasındaki sert açı biraz iletişim konularında sıkıntılara sebebiyet verebilecektir. Biliyorsunuz Perşembe günü zaten Jüpiter günüdür. Aslında oldukça maneviyatın yüksek olduğu bir gündür. Dolayısıyla bu günü bol olumlu niyetlerle, olumlamalarla, güzel cümlelerle, güzel dileklerle ve sevgi dolu bir şekilde geçirmek faydamız olacaktır. Merkür ile Jüpiter arasındaki aslında bugün için geçerli değil ancak bugün içerisinde gözüme takılan icil etkide ee, özellikle yine e, iş konularında e, şanslar ve fırsatlar getirecektir diyebilirim. Özellikle imzalar, kontaklar, iletişim fırsatları Jüpiter'in getirdiği şans enerjisiyle e, özellikle e, 10 Nisan'dan itibaren Ters giden konular bu hafta itibariyle ve bugün itibariyle güzel olumlu şekilde ilerleyebilir. Jüpiter günü olduğu için Jüpiter'in aktivasyonunu daha fazla hissedebiliriz bugün içerisinde. Günün ilerleyen saatlerinde ayın plütonla güzel bir açısı olacak. Bu da özellikle akşam saatlerinde dönüşüm enerjisini içimizde hissedebileceğimiz e, günün getirmiş olduğu o manevi havayla beraber hayatımızda dönüştürmek ve değiştirmek istediğimiz e, ne varsa bunları dönüştürmeye niyet edip güzel dileklerle e, günü kapatabileceğimiz bir etkileşim diyebilirim. Oldukça güzel maneviyatı yüksek ve güzel enerjilerle dolu bir gün. Her birinize mutlu bir perşembe diliyorum. E, Danışmanlık almak isteyen arkadaşlar Instagram'dan Opikos Astroloji takip edip buradan e, DM yoluyla ulaşabileceği gibi aynı zamanda evrenselkadimbilgi.gmail.com adresine e-posta gönderebilirler. Hoşçakalın.